dedi şunu söylemelisin. Bark ava çıkalım. Hadi ava çıkalım. <gülüyor> Bu kız artık hazır. <gülüyor> evet Alex şimdi. Ne? <gülüyor> Getir. <gülüyor> Bark.